Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Çağlayan. Bugün sizlerle soloda Pantheon oynuyoruz. Ve yanımda e, Prem olarak Göksel arkadaşım var. Merhaba arkadaşlar. Seha kanka. E, şöyle, Pantheon oynayalım dedik. Fit demeyeceğiz ya, tek atacağız. E, kendisi Jungle'ım olacaktı. Hem beni öne geçirmek için. Rengar kardeşimiz. Biliyorsunuz Rengar yenilendi, direkt Rengar'ı kilitledi. E, normal oyun girdik bizde zaten. Yardım etme kanka, bırak Rengar'a. <gülüyor> gel pisi pisi gel yam gel Kendisi, kendisi Brand oynuyor arkadaşım ee, Bu arada arkadaşlar rünleri, rünleri ekrana koyarım Gördüğünüz gibi eğri girdik tutuştur aldık Karşımızda Warwick var Bakalım nasıl bir koridor safhası olacak Kaçk Warwick vardı kanka? 60 mi 70 mi? Bakayım hemen bir daha 60k At, ya Öyle olmasaydı O ne la? bir lan şey, ses duydum Ay dalmış benmiş ee, Arkadaşlar bu arada Bronzer'dayız Var. Var benim olayı şu. Ah, çalamadım. Ee, sürekli Q atıp dürtün arkadaşlar. Eğrimiz de olduğu için şöyle hemen farmlarımızı alalım. Q ile sürekli rahatsız edeceğiz. Beceri varmış mı? Çok iyi, pasifimize vurdu. Kanka AP kassam sorun olur mu? Takıl kanka kafana göre. Bronzdayız. <gülüyor> <gülüyor> e bileyim, w bizim geldi. Varwick yaklaşır yaklaşmaz üzerine agresif oynayacağım. Hadi farm almaya gel. Hadi o farm almaya gel. Hadi gel. Ay kör oluyorum. Tırsdı biraz. Varwick yaklaşmıyor. Arkadaşlar, double atacağınız zaman e, Q atar atmaz double atın. <gülüyor> de şu an ben şey girmek yaz. istemiyorum. Gel kuçu kuçu yaz. Şu an kendisi öldü. <gülüyor> İlk kanı rakip döktü galiba. Aha Yasu oy aldılar. Şöyle burayı ittik, teleportu var kendisinin. Biz hemen geri döneceğiz. Ya abi bunlar ne? Şu bu... da etmemiz gerekiyor ki bottakiler Bunlar... imkansız bronz olması. <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Onu alamadık. Hemen base satacağız arkadaşlar. Rengi arkazix'i kesti. Abi bu ne ya? Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, kanala abone deyin, de mutlaka abone olun hemen iki tane uzun kılıç alıp koridorumuza devam edeceğiz manamızın biraz dolmasını bekleyelim Çağlayan başımız belaya girecek oğlum bati burası bati bati ya Bıtı bıtı belaya girecek, bati <gülüyor> bati bati belaya girecek. <gülüyor> Oğlum harbi çok kötüler bunlar oğlum Süper oynuyorlar ya Rengar <gülüyor> atladı <gülüyor> Rengar'ın mesafesi baya fazla ya Adam buradan şuraya atladı ya hmm. Ben Gördün geçen mi? bir ezildim de Rengara. <gülüyor> Dedim ne oluyoruz? Nasıl geldin oradan buraya? Şimdi var ve hiçbir şey alamamış. Garipim pot bile almamış. Neden pot almadın? Pot almadığı daha için çok daha rahatsız olacak. Ben şöyle bir ward şöyle var var bırakalım. Böyle bir dürtmeye devam edeceğiz kendisine. abi bir tane W tutturayım ya. Şöyle. Sen şu an bana yanlış yapıyorsun kardeşim Of ne korkutması, bir şey çok, ki korkutması çok uzun sürüyor ya <gülüyor> Warwick kardeşimiz farm yapamıyor farm Onun korkusunun pasifi etkilemiyor değil mi? Ha, düz vuruşlar sadece ha. benim pasifi etkiliyor Biliyorsunuz arkadaşlar Pantheon'un pasifi ee, 4 kere saldırı veya büyüden sonra pasif alıyorsunuz çok 5 ya. level. Benden önce 5 level oldu çünkü o teleportla geldik oraya. Neyse farmda öndeyiz. Sıkıntı yok. Abimizin kolsuz ya. Küfürlemeyin. <gülüyor> Devam. Aha, aha. Hadi W. W'si yok abi. Kötü. Arkadaşlar Kör. bu arada Discord kanalı kurduk. Göksel kardeşimle birlikte. Evet, Altı linkini koyacağız. Akazik geldi, vallahi Akazik geldi. Gir, gir. gelirseniz beraber e, oyunlar oynayabiliriz. Benimle beraber oynamak isterseniz bekleriz Discord'unuza. E, devam edelim şöyle seri seri. Warwick garibim hiç oynuyor. Aa ne oluyor orda? Çık oradan. Aa, farmı kaçırdım. Arkadaşlar basamıyoruz. Kaldı onu keseceğiz. Naled ya, bu nedir ya? Bir tık yak yaklaşırsa kendi şu an ölecek Ama yaklaşmıyor, potu da yok garibimin Can da çalamıyor Hadi Warwick'cim Hadi ama, hadi gel ama Bu arada arkadaşlar e, Göksel'le bir 1 atmayı düşünüyoruz South'da kart koyacağım Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 3 raunttan evet. oluşan bir 1v1 atmak istiyoruz Siz de ister misiniz bu videoyu ee, Şöyle olacak İlk round random şampiyonlarla As İkinci round ikimizle aynı şampiyonla Üçüncüsü de ikimizle main'lerimiz çekeceğiz Warwick çok sıkıcısın Tutuşturumuz da geldi aslında biz bir şeyler yapabiliriz Warwick Çok sıkıcıysa gel botta Biraz eğlen Abi bunlar süper oyunu ya benim Abi, olsun. Abi uçaklı sıkıntı yok ya aman. Hile diyeceğim de şimdi bronz ile Şimdi damla yerim de Abi yaa Skill atıyorum ya adam beni her skilli Doge'dan mı ya? Rakipte kim var Katelyn var. Catelyn Acayip bir şey ya. Bc kolsuz bir şey yapamıyor ama Catelyn her skillden kaçıyor. Şimdiki Warwick'in teleport olmadığı için Burayı hızlı hızlı iticez. Oo. Bc öldü. astır! <gülüyor> Abi! Kör oldum. Allah kahretmiyor bunlar. <gülüyor> Neyse biz bir dönelim. Ben e, bota ultiyle gelmeyi düşünüyorum. O yüzden biraz şey yapın. Safe kalın. İlk draklar bitireceğiz. Şöyle şunları alalım. Hemen hemen hemen hemen seri seri bota ulti atacağım. Ultimizin range'i bayağı var. Kanka tam arkalarına atmayı düşünüyorum ultiyi. Oradan kaçacaklar. O W çok abi. kötüydü. Neyse yani ama gelecek aslında. Oo. Ultim falan. skillleri kaçırdın hep. Atamadım ki önümde BC vardı. Abi. Cin kesti. Aldılar. Aldı. Lan. <gülüyor> aldı. Valla skillası yok ama. Aha, abi oraya ulti mı? attım. Ko koş koş koş. Ah, alırsın ama. Ah, Kazik var arkanda. Dikkat et. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi. girerse girersen sakın zorlama. Abi adamın pasifi duruyor ya O Q nereye gitti Abi bu arada bu ikinci veya üçüncü brent <gülüyor> oynayışım Sıkıntı yok kanka ya biz zaten buraya eğlenmeye giriyoruz Kutu, kutu almak için gidiyorum ben <gülüyor> <gülüyor> Neyse botdaki fanlar eline miyim de Gazi diye gidiyor. bir arkadaşım var Ona buradan selam olsun Aleyküm selam Genel, Genelde biz onunla bot pray yapmıyoruz İkimiz de birimizde tilt edici laflar kuruyor Oo, rengar rengar rengar güzel ren qaradı Biz Bu arkadaşlar seri Ne dedin? Vayne oynuyor? Bu. Bu bir Vayne oynuyor Güzel Vayne oynuyor hmm. Adam böyle 3-0 falan karşımızda şey var, T3 var. Buna yardım ediyorum, ediyorum. Bir bıraktım. Ben artık 5-0'ım. Support'ta 5-0 ne? Ne Sonra ki? o 3-0 oldu. Brand. Bir <gülüyor> defa Brand oynadım. Var oynuyorum ama var ya. Var bir falan oyun sonu karşı rakip ağzımız Adamlardan Orayı bipleriz. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak lan YouTube'da küfür yasak mı? Ya yasak değil de kanka. Bana Rahatsız bir şey olmasın de. millet. Gelsene Serbest. Var bir kardeşimiz biraz sıkıntılı. Ha anasını avradı. Abi bu ne? <gülüyor> Ya gözünü seveyim. Evet, göksel her zamanki gibi tilt oluyor. Ya ben niye yüzüm koynamadım ya? Aa, bu da öldü. Ölmedi lan. Şöyle, biz fanlamayayım <gülüyor> devam edelim. Ee, bu videoyu ne yapalım? Ee, tamamını atıp sıkmak istemiyorum sizi. Güzel olan <gülüyor> kısımlarını montaj yaparım herhalde sonrasını. Ben de çok çok olma challenge. Çok saves. Ay. O arabayı da aldık. Abi. Bombu. <gülüyor> <Ne oldu>? Bombamıyorum <gülüyor> şu an ama. Kanka, Rengar geldi. <gülüyor> körü Körükörnü öldü. Oo, LeBlanc bende. Sen öldün mü? Sen öldün herhalde. Belli Onu da abi. kestim <gülüyor> Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> öl öl öl öl öl öl Hadi Warwick hiç gelmiyorsun ya Aha adam yıkıldı Dengar geliyor şu anda O adam çok safe Ah W Döndü tamam İkinci F olacağız arkadaşlar. Ben yanlışlıkla da bu verdim. Allah? Biz nereye ulti atabiliriz? Şöyle bir gezinelim. Abi. <gülüyor> Alır lanı Leblanca. Ay kör oldum. Ölmedi. Ay Rengar'a bak kulalı öldü. Hayır. <gülüyor> Hayır. Ölmez. Aa Kazik geldi. Kazik so sonunda. Ya orada abi <gülüyor> orada <gülüyor> çok kötü oynadık ya. Adam bana sevecek gibi hissediyorum ya. Ay uğramadı. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar, çok yakın zamanda tilt etme videosu gelecek, RP ödüllü. İyi aha, ah ah oldu <gülüyor> Bakalım deneyeceğiz daki adamı kesebildiğimiz kadar kesmeye çalışacağız. Kim var? Ne istiyon ya? Hiç küfür etmezse... Ee, 3600 RP vermeyi düşünüyoruz. Her küfür ettiğinde bir tık bi tık düşüreceğiz küfürlü şey, ödülü. Helal lan Rengar hadi alırsın Rengar. Onu da alırsın Rengar. Vardık ne kasmış Vardık full tank kasıyor. Hadi Rengar alırsın gülüm. Yasuo'cuğum bana yardım et. Yasuo bana yardım et. Yasuo sana yardım eder mi? Eder. Yasuo onu kesti. Kazix gitti mesela. Burda burda. Ayy Kazix almadım. Skopat. Çok iyi be.